Merhaba sevgili teraziler ve Yükselen Burcu terazi olanlar Şubat 2020 astrolojik gündemini değerlendireceğiz birlikte. Evet sevgili teraziler her ay olduğu gibi bu ayda bir yeni ay ve bir dolunay yaşayacağız. Tabii ki bu ay diğerlerinden farklı olmak üzere bir Merkür Retro'muz var. Evet, Güneş'in Balık Burcu'na geçmesiyle beraber aynı zamanda Balık Burcu'nda bir Merkür Retrosu yaşayacağız. Oldukça ilginç bir ay olacak. E, balık Burcu'nda başlayan Merkür Retrosu Mart ayında Kova Burcu'na geçiş yapacak. Dolayısıyla bu ay sadece Balık Burcu temaları ön plana çıkıyor olacak. Evet, şimdi hızlıca şöyle bir Şubat ayı gündemine bakacak olursak hemen 9 Şubat tarihinde Aslan Burcu'nun 20 derecesinde bir dolma yaşayacağımızı görüyoruz. Bu dolunay sizin 11. evinizde meydana gelecek sevgili teraziler. Dolayısıyla sosyal ilişkileriniz, kariyer ünvanlarınız, kariyer gelirleriniz noktasında ve aynı zamanda arkadaş çevreniz noktasında bir tamamlanma süreci yaşayacaksınız. Bunlar neler olabilir diye bakacak olursak şöyle söyleyebiliriz. Belki kariyerinizle alakalı bir projenin tamamlanması veya ünvan olarak eski ünvanınızın son bulması gibi bir durum ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra e, kariyer genelerinizle alakalı bir sonlanma da söz konusu olabilir. Ekstra bir kazancınız varsa bu son olabilir. Belki birçoğunuz işten ayrılmaya karar verebilirsiniz veya sektör değişikliği yapmaya. Bunun yanı sıra arkadaşlıklar girmiş olduğunuz sosyal çevreler noktasında da farklılıklar ve değişimler yaşayabilirsiniz sevgili teraziler. Özellikle belki bu dolunayla beraber hayatınızdan bir takım arkadaşlıkları çıkarma kararı alacağınız olaylarla karşılaşabilirsiniz. Bu süreçte özellikle arkadaşlarla alakalı konularda gizli saklı meselelere dikkat etmekte fayda olur diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra 11. ev aynı zamanda büyük hayaller ve büyük projeler evidir. Dolayısıyla belki uzun zamandır hayalini kurduğunuz ve şu olursa yaparım, bu zaman şunu yaparım gibi hayalini kurduğunuz bir konu varsa belki de bu hayalinizden vazgeçeceksiniz. Belki artık bu hayal eskisi kadar size cazip gelmeyecek. Bu gibi değişimlerde bu dolunay esnasında gözlemleyebileceğimiz durumlar olacaktır. Evet 17 Şubat tarihinde ise bahsetmiş olduğum Merkür retrosu başlayacak sevgili teraziler 13 derece balık burcunda başlayacak ve 28 derece kova burcuna kadar ilerleyecek 10 Mart tarihine kadar balık burcu sizin haritanızda Altıncı evi sembolize ediyor. Altıncı evimizin Merkür Retrosu olduğu zaman özellikle iş hayatına dikkat etmekte fayda var diyelim. İş arkadaşlarınızla birlikte çalıştığınız kişilerle özellikle sizinle aynı konumda veya sizden daha alt düzeyde çalışan kişilerle ilişkilerinizde bir takım yanlış anlaşmalar söz konusu olabilir. Yanlış e-postalar, yanlış teklifler. Belki ihaleye giren birisiniz, belki e-posta üzerinden sürekli olarak iletişim kuran birisiniz, belki sık sık sözleşmeler ve anlaşmalarla ilerleyen bir iş hayatınız var. Bu anlamda neye imza attığınızı, kiminle nasıl anlaştığınızı, doğru kişiye veya doğru yere e-posta gönderip göndermediğinizi kontrol etmekte fayda var. Biliyorsunuz Merkür Balık Burcu'nda zararlı konumda çalışır. Çünkü Merkür Başak Burcu'nun yönetici gezegenidir ve biliyorsunuz ki Balık ve Başak Burcu karşıt burçlardır. Bu anlamda biraz dalgın olabilirsiniz. Bu nedenle özellikle günlük işlerinizi sıralarken ve organize ederken gerçekleştirdiğiniz sıralamalara dikkat edin. Ee, günlük İşlerinizi aksatacak gelişmeler yaşayabilirsiniz veya iş arkadaşlarınız aranızdaki diyaloglarda yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir sevgili teraziler. Bu Merkür Retrosu'na dair eğer fırsat bulursam ayrıca bir video hazırlamayı düşünüyorum. Dolayısıyla özellikle Şubat ayının sonuna kadar 6. evinizde Retro'da olacak bu Merkür'ün, İletişim alanlarında, günlük işlerinizde, sağlığınızla alakalı konularda geçmiş durumları tekrar karşınıza çıkarması söz konusu olabilir. Ve 6. evde aslında eskiden yapmanız gereken işler, örnek verelim ödenmesi gereken faturalar, yapılması gereken başvurular, çıkılması gereken seyahatler, işler, projeler, bekleyen işler, her neyse bunları başlatabilirsiniz. Çünkü retolarda genellikle eski işleri tamamlamak oldukça uygun olacaktır. Evet, 20 Şubat tarihi itibariyle güneş artık balık burcuna geçiş yapıyor. Güneş'in balık burcuna geçmesiyle beraber 6. ev konuları hareketlenmeye başlayacak. Geçtiğimiz süreçte güneşin 5. evimizdeki transit ile beraber daha çok eğlence, çocuklar gibi konularda e Farkındalıklar yaşamıştınız ve güneş altıncı evinize geçerken altıncı evinizde üstelik Merkür retrosu varken bu alanlara yönelim artıyor olacak sevgili teraziler. Dolayısıyla bir taraftan yapılması gereken işler söz konusuyken bir taraftan da eskileri tamamlamak durumunda kalabilirsiniz. Yani yoğun bir temponuz olabilir özellikle 20 Şubat tarihinden itibaren. Aynı süreç içerisinde yani 20 Şubat haftasında Mars'ta Oğlak Burcu'na geçiş yapıyor. Neden Mars'ın Oğlak burcu geçişinden bahsediyorum. Çünkü biliyorsunuz ki e, uzunca bir süredir, aylardır Oğlak burcunda bulunan gezegen sterliyumlarından, Satürn Plüto kavuşumundan, Jüpiter'in Oğlak burcu transitinden, ay düğümlerinin etkilerinden bahsediyoruz. Dolayısıyla Mars'ın da Oğlak burcuna geçiş yapmasıyla beraber e, bu gezegenlerin hepsiyle teker teker teker transite giriş yapacağı e, aşikar. Ancak Hemen 20 Şubat haftasında yani Şubat ayının son haftasında Mars'ın oğlak burcuna geçiş yapması ve ilk derecelerde ilerlemesiyle beraber güney ay düğümü Mars kavuşumunu gözlemliyoruz. Biliyorsunuz ay ile etkileşime giren gezegenler özellikle karmik etkileri iki kat artırır arkadaşlar. Dolayısıyla Mars'ın güney ay ile kavuşumu ve kuzey ay düğümüne karşıtlık yapmasıyla beraber özellikle Şubat ayının son haftasında sizin de e, haritanızın dip noktası yani köşe noktalarından birinde meydana gelen bu kavuşum aile hayatınız, yuvanız, anne baba, ebeveynlerle olan ilişkileriniz, eğer taşınma veya yer değiştirme gibi gündeminiz varsa bu konularla alakalı gelişen hızlı durumlar. E, bunun yanı sıra belki aile içerisinde aniden gelişebilecek e, bir kayıp, e, bir tartışma e, ortaya çıkarabilir. E, özellikle 20 Şubat haftasında... Hayatınızda yaşayacağınız gelişmeler gerçekten kırılma noktaları olabilir sizin adınıza. Belki ani bir kararla taşınabilirsiniz. Belki yerde eşlikliği yapabilirsiniz. Anneniz, babanız, kökleriniz, geçmişinizle alakalı çok önemli bir durum ortaya çıkabilir. Vazgeçmeniz gereken şeyler olabilir. Belki aile içerisinde bir kriz çıkar. Ancak Kuzey Erdüğümü de tam karşınızda onun içerisinde bulunduğu için bir şekilde hayat devam ediyordur. Ve bu yolda ilerlemeniz gerekecektir. İçsel anlamda belki kendinizi huzursuz hissedeceğiniz... E Kızgın ve öfkeli hissedeceğiniz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Belki ailenize, belki kendi geçmişinize, belki kendi geçmişinizde yapmış olduğunuz hatalara karşı e, öfke taşıyabilirsiniz. Ancak e, bunları bir şekilde atıp e, önünüze bakmanız gereken durumlar da ortaya çıkacaktır. Yani biraz e, sizi zorlayacak bir Mars güneyi ödüğümü kavuşum olacaktır. Çünkü zorlayıcı bir evde yani dördüncü evinizde kökleriniz, değer yargılarınız, anneniz, babanız, aileniz Yaşadığınız yer, kendinizi güvende hissettiğiniz alan, güvenli bölgeniz. Dolayısıyla bu alanda dikkatli olmakta fayda var. Özellikle ev kazalarına karşı da dikkatli olalım. Bu süreçte bir taşınma gündemi söz konusu olsa yine bir, biraz daha dikkatli olmakta da fayda var. Çünkü güney aylığı burada işleri biraz çıkmasa sürükleyebilir sevgili teraziler. Evet biraz önce ne demiştik? Güneş de balık burcuna geçiş yapıyor demiştik. 20 Şubat tarihi itibariyle ve Güneş'in balık burcuna geçiş yapmasıyla beraber 23 Şubat günü balık burcunun 4 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. Gördüğünüz gibi Merkür Retrosu balık burcunda Güneş balık burcunda ve yine Şubat ayının son haftasında balık burcunda bir yeni ay var. Dolayısıyla 6. ev konuları da bir yandan oldukça hareketli. Günlük iş temponuz artabilir, iş yerinizde yeni bir durum ortaya çıkabilir, belki görev tanımınız değişebilir, belki çalışmış olduğunuz pozisyon veya projede bir takım değişimler söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra sağlığınızla alakalı yeni bir dönem başlayabilir. Belki e, sağlığınıza çok dikkat etmediğiniz bir süreç yaşadınız. Bu süreçten sonra artık günlük işleriniz, beslenmeniz, sporunuz, aktiviteleriniz gibi her şeyi daha iyi bir şekilde organize etmek isteyeceğiniz bir süreci de deneyimleyebilirsiniz e, 23 Şubat haftası itibariyle. E, bunun yanı sıra e, iş arkadaşlarınızla alakalı gelişen yeni durumlar söz konusu olabilir. Belki birlikte çalışmış olduğunuz, ekip halinde çalışmış olduğunuz kişilerin yanınızdan ayrılışı gibi bir durumda ortaya çıkabilir. Dolayısıyla günlük temponuzu etkileyecek, günlük alışkanlıklarınızı değiştirmenizi sağlayacak yeni bir süreçte olacaktır. Ancak burada Merkürün de retro olduğunu unutmamakta fayda var. Eğer bir iş değişikliği söz konusuysa, belki bir yer değişikliği veya görev değişikliği söz konusuysa ve bu sizin elinizde ise, bu noktada Merkür'ün de retro olduğunu, size sunulan tekliflerin e, ne derece e, doğru olduğunu aldanmaya açık olup olmadığınızda değerlendirmekte fayda var. Çünkü Merkür'ün temsil etmiş olduğu konular, iletişim konularında özellikle bir takım aksaklıklar yaşanması söz konusu olabilir. Yani belki sizin görev yeriniz değişir ancak bir süre askıda kalabilir görev tanımınız. Dolayısıyla siz... E, Bunlarla uğraşmak bu takı, bu aksaklıklarla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz bu anlamda. Dikkatli olmakta fayda var. Ancak bir şekilde de yenilikler sizi bekliyor olacak. Eğer uzun süredir planladığınız bir proje ise, başlatmış olduğunuz bir proje ise ancak icrata koyma konusunda bu hafta uygunsa yani Şubat ayının son haftası uygunsa, Merkür Retro olsa dahi başlama söz konusu olabilir. Çünkü Merkür Retros'un aslında geçmişteki projeler tamamlanır. Dolayısıyla yeni ve sıfırdan başlayan projeler adına temkinli olurken Eskiden beri hayalini kurduğunuz veya planladığınız alanlarda atılımlar ve girişimler başlatmanızda herhangi bir sakınca olmayacaktır sevgili teraziler. Evet Şubat ayı gündemi bu şekilde. Sizin için biraz kritik bir ay olsa da günlük işlerinizdeki tempolar, yapılması gereken işler o durumu biraz atlatmanızı sağlayacak. Ve kafanız aslında belli bir şeye odaklanmadan bir şekilde günlük hayatın temposu içerisinde yaşanılan olayları sindiriyor olacak. Umarım güzel bir ay geçirirsiniz. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız, videoyu beğendiyseniz, beğene tıklarsanız çok sevinirim. Zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız gelen videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Danışmanlık almak isteyenler instagram instagram.opikusastroloji hesabımdan veya evrenselkadimbilgiyatçiyemeyi.com adresinden bana ulaşabilirler. Her birinize mutlu bir Şubat ayı diliyorum. Hoşçakalın.